Petlerden. Asla hayal kalmayacak, biz o gün sen ben Ahmet oturduk ve üçümüz bir şey söyledik hatırlıyorsan Son gelen <gülüyor> <gülüyor> yani Ama bu, bu konunun şir... üzerinden bir sene geçti oğlum farkındasın değil mi? Evet ama bak birimiz giderse bir şekilde kalan iki kişinin üzerine bir büyük şey düşecek <gülüyor> Valla öyle oturmayız nasıl olacak abi Ne bilelim lan bizimkisi herkesin yaptığı muhabbet i̇şte Asla var ya gideceksin Amerika'ya Git <gülüyor> amına koyup Madem gideceksin Aa, Dur ona karar veririz deyip sürekli erteleme durumu Evlilikle olmuyor ya o ya Oluyor da zor oğlum evlilik Boru değil Evleniyorsun. Senin orada piyasan olmaz abi Dolayısıyla Ahmet'in de olmuyor <gülüyor> Orada ben piyasa yaparım e sen Orada Amerikalı diyorsun. Amerikan Amerikalı erkek Her kardeşim. Şimdi sanayim. çok bana Amerikalı kız muhabbeti barak. yaptırtma yani şimdi. <gülüyor> çok çok detay sokdurma beni. Kanka, Amerika'da <gülüyor> sarılar vardı normal esmerlerden de hani %2 yani değil oğlum, onlardan bölgeden, Gayet var ya. Yani. değişir işte o bak. Hayır koçum. Şimdi yani Norveç şimdi olsa yani. anlayacağım söylediğini de şimdi Amerika'dan bahsediyorum. Bir şey esmer taraf var. Çok esmerler var. <gülüyor> tamam mı? Hindu tayfa. Tamam. Bir tamam. böyle Amerikan var. Hoş bulduk. Hoş geldin. Bir de Amerikan Girls'ları de. Şimdi öyle böyle. söylüyorsun ama bak ben biliyorsun Norveç tarafımda olduğu için Norveç'teki kızların hepsi sarışın. Ama mesela o dönem Penelope geldiğinde bütün arkadaşları bana bayılmıştı. Sakallıyım diye biraz. Bunun sonu konuştuk. Kız bana şey yaparak dedi ki orada hiç sakallı erkek yok dedi. Dedim ulan bir ha, sakal evet. bu kadar fark yaratıyorsa ben dedim bırakırım sakalı babayla <gülüyor> o zamanlar o kafadaydım. Ama Amerika'ya gittiğimde... Evet. ne kadar? Amerika'ya gittiğimde tam tersi oldu. Amerikalı kızlar bana hiç bakmadı ama Latinolar çok ilgilendiler. Bilasa uzak doğu tayfası ve Latinolar çok beğeniyordu benim. Amerikalılar hiç bakmıyordu. Benim amcam da hep şey der. Hani böyle diş görünüşten ziyade biz Türk olarak biraz daha şey tipiz ya. Hay toy. Ha sahiplenici, falan aynen. Onu da arıyormuş yani şey tipler. Norveç'te onu çok istiyorlar. Tabii abi onlar teklif ediyormuş zaten. Bak oğlum harbi diyorum, Penelope bana bunu anlatmıştı. Burada kızlar aç demişti, aç. Hani... Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> ya, Norveç'teki... Kuruluş üzerimiz olmasa... <gülüyor> bana resmen onu dedi. Sonra bana... Bir de oradaki kız arkadaş grupları 20 plus, yani yaş olarak değil. 20 kişi geziyorlar ve hep çok güzel. Bana arkadaş grubunu attı. Fenalık geçirmişti. <gülüyor> ne oluyor? Benim Roni hatta çok şey yapardı böyle oğlum gidelim şu Norveç e, manyak mısın falan Gerçekten çok güzel kızları var ve açlar İlişkiyi açlar onlarla ilgilenecek Onlara böyle Nasıl diyeyim Bizim usul yaklaşımda bulunacak insanlar istiyorlar Anlatmıştı ilgi açlar, i̇lgi açlar ya bizim gibi Türk gibi seven adam arıyorlar yani anladın mı? Aynen ya ilgileniriz Ooo I want some Anadolu <gülüyor> <Saman Adolu> boys Some Anatolian boys Harbi sorun bu Yaşıklı yalan bu adam değil. Geçik adam arıyordur onu. Bilmiyorum artık nasıl arıyor ama bana söylemişti o. <gülüyor> Bir saniye arkadaşlar siz konuşun. <gülüyor> Oğlum biz de maçoyuz lan. Evet. Allah'la <gülüyor> giriz Babam mesaj atmış. Evet. Server'e Oğlum yarın şeyleri ödemi, faturaları ödemeyi unutma. Sikerim Norveç'ini. Ha, fatura fatura ondan diyor ya. <gülüyor> Hadi girek. Şimdi böyle bir arabaya gireceğiz. Var mı başka bakayım gelecek olan yükleyen mükle? Bu kadarız galiba. Şey diyeceğim Maksiler abi. Maksiler falan nerede? Bilmem. Ee, aynı anda girelim de otomatik giriş başladı.